Koston kaç Koston? Uçunusundadık. Tamam uçunusundadık. Koston ben, <gülüyor> ben yan beyize takviye yaptım. Gelsene eşek. <gülüyor> <Uşak> <gülüyor> Bugün Sky varsa bir sürü Koston'la beraber tuzak yap. Ama ondan önce Miraç yazıcı adlı... Arkadaşlar bu ses kaydını birazcık uykulu aldığım için burada ne dediğim çok belli olmuyor. Kısaca siz buradan Miraç yazıcı adlı kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar işte. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten çok uzun konuşmuşum. Uzatmak istemiyorum bu kısmı. Öyle işte. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Videoyu izleyin. Kitabı alın. Kurban kitabı alacağım ben. Bak coinlerimi harcama. Ben o coinleri kazmak için ne oklar dojladım. Ya ne onta larda dojladım. Harcatmam Bir şey. Kaç koyunum var Allah aşkına altı bin koyunum var. Olsun. Altı <gülüyor> bin koyunum var. Bu arada bak Koston Yusabakal değilim hesabında. Ben de Yusabakal hesabındayım. Şimdi biz niye böyle bir şey yaptık? Bir hesapta target yen hesaplar olduğu için. Ben iki tane target yen hesabı aynı oyuna sokarsak. target'i ikiye böleriz diye düşündüm. Pratik zeka desem var. Ticari zeka desem var. Birazcık da geri zekallık var. Gel. Lan lan ne oldu? Yani. Bu Mep'e lazım item yaptırdınız anısını setim. Burada niye boşluk var ya? Ben mutlu mutlu ortaya gidiyordum yani güzel. Bu kanyonda efsane bir taktik var arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi eee büyünce canlı bomba olacağım için bu Mep'e girip antrenman yapıyorum önceden. Bak abi direkt koş, direkt koş, koş, çıkan koş, koş, şeylere koş, bak. Koş koş koş koş koş koş koş. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> dünya vurunda değil. Oğlum ya, ulan ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Thor mi iniyor, Odin mi iniyor anasını satayım? Evet oğlum. <gülüyor> bu ne, bu ne şimşek sesi? Oyunun sesini, bir de ya oyun da Arapça anasını satayım, bir şey yapamıyoruz edemiyoruz. Sen nasıl yaşadın oğlum sonuna kadar? Vallahi yalanıyorsun Kostun, limitleri zor. Ne artık, Gülşek, şey, sen burası ben de Gülşek sen de, sen beni koru. Yani, bir meft daha uğrayın de. Yani benim de bir kapasitem var, iki kişiye karşı tutabilirim ama üç kişiyse birazcık sıkıntı çıkabilir Kostun. Gülşek kafamı kıvatsana lan. Kafa nasıl çarım şimdi dur öleceğim. <gülüyor> adam Adam adam beni nüfusunu aldı bırakmıyor. Bana yardım <gülüyor> et Koston. Hangi taraftan? <gülüyor> hangi tarafta <gülüyor> olduğunu söylemen lazım. Tam karşına, tam karşındaki, tam karşındaki. Karşın. Eşek. <gülüyor> adam orayı adam orayı izler ama adam. Çünkü ben blok bagına girip duruyorum ve adam ağzıma ağzıma vuruyor. Adam Koston Allah, adamı Allah, yanına Allah, gönderdim. Allah, <gülüyor> Koston komşu komşunun külüne muhtaçtır ben o yüzden yandaki kardeşlerime bir ziyarete gideceğim. Ben de geliyorum. Çok öteyi kırsaydım. Ya bu da burada bunları bombalıyor. Kardeşim Esat mısın sen? <gülüyor> Allah Allah. Adam aşağı, beni öldürmek <gülüyor> için aşağı atladı. Bu arada arkadaşlar benim oyunum Arapça. Ben geçen günlerde son oyuncuyu sildim tekrar yükledim Anasını Oyun Arapça oldu. Ayarlar sıfırlandı. Bak şu yazıların haline bak ipince. Koston bana bir kılıç malış bir şey versene bakayım. Arapça da kılıç ne demek Alın. mi? Bak buldum. Oğlum ne demekmiş? Yemek doğası lan bu. Benim Arapçam var bu arada. Bak sen Ara Arapça bir şeyler söyleyeyim mi Koston? Söyle. Medine. Ya sen adamın <gülüyor> içinden geçip benim yanıma mı geldin gerçekten? da bu da manzarayı üzüyor burada gariban. <gülüyor> Koston ben burada kaldım. İnşallah bir şey olmaz, bir olmaz, olmaz. Artık kazık kazık gideceksin. Yani <gülüyor> buradan geçen oltalayacağım ben. Harbiden <gülüyor> ben ne yapacağım burada? <gülüyor> Koston buradan kurtulamayacağımı zannediyorsan çok haklısın. Doğru. Ne saka mısın veke? Sakayım. Son ben burada bekleyeceğim. bunlar eninde sonunda gelecekler. Allah kan ortaya gelse ya, alanı hiç kalıyosun sen. Beni alakadar etmez. Bak. Ne? Ne? <gülüyor> N'oldu <Ne> lan? <gülüyor> ya Kostan işte görüyorsun. oynadım ya yemin ediyorum tam bir <gülüyor> pro gaming monsum ya. Alıyor. Hadi. Öldü lan. <gülüyor> tamam arkadaşlar bu tuzağı da <gülüyor> yapmadık <gülüyor> demeyiz. Ee, bundan... Öldü Önceki videoya gönderme. Adım Dua. Dua et muteliyim. Bak <gülüyor> Allah'a. <Ver. gülüyor> Koston, koşton benim raconum burada biter Koston Bütün avlarımı kapattı <gülüyor> adam. Ananı avradını. Hiç av koydu mu Bat Felipe? Bu kadar şey bilmiyor buna. 5 4 2 taktiği derler. Ey ey Era nave, era nave, era nave!